بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف يا عافيان عن المجرمين اللهم bu günde tuttuğum orucu gerçek oruc tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl. Bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır. Suçumu bu günde bağışla ey alemlerin ilahı. Affet beni. Ey suçluları affeden! Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının birinci gününün duasını bu şekilde açıklayabiliriz ki, bu duada biz Allah'tan gerçek oruç tutanlardan olmasını istiyoruz. Gerçek ibadet edenlerden olmasını istiyoruz. Bir kısa cümleyle gerçek oruç tutanlar kimlerdir? Gerçek ibadet edenler kimlerdir? Bizim üç çeşit orucumuz var. Üç çeşit oruç tutanımız var. Birincisi budur ki insanlar orucu tutar, Sadece yemez, içmez. Onun dışında her şey yapar. Yani sadece dili ve ağzı, yani dili de değil sadece ağzı oruçtur. Normal bir e, niyet etmiş, bugün sahurdan akşama kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Bu bir oruçtur. Ama onun dışında her şey yapar düvvet yapar dedikodu yapar iftira eder küfür eder günah işler gözü hata yapar gözü günah işler ayağı eli bu bir çeşit oruçtur. İkinci çeşit yani bu orucun ismi genel ismi yani bir genel isim versek bu oruc'a yani herkesin tuttuğu oruç. Tabii ki herkes bunu yapmıyor ama normalde bu bir e, genel bir oruçtur. İkinci oruç özel bir oruçtur. İkinci kız Ve iki, o tutan orucu tutan insanlar da özel insanlardır. Bu insanlar hem yemezler, hem içmezler. Onun yanında hem dillerini koruyanlar, hem ellerini koruyanlar, hem ayaklarını koruyanlar, hem gözlerini koruyar, kulağını koruyar. Yani tüm üzüvlerini Koruyar ki onlar da oruç olsunlar. Sadece ağzı ve karnı değil. Bir üçüncü orucumuz da var. O da özelin özelidir. O nedir? O da budur ki hem yemez içmez hem tüm üzüvlerini koruyar hem de Allah'ın rızasını en ön planda görer. Allah'ın rızası olmazsa bu işler de işe yaramaz. Yani Allah rızası olmayan oruç bir normal orucular. Ama sen hem aç kalacaksın, hem sus kalacaksın, hem bir şey yemeyeceksin, hata yapmayacaksın, günah işlemeyeceksin ve buna benzer korumalara dikkat edeceksin ve on en sonunda da Allah'ın rızasını almak için bu amellerini yerine getireceksin. Bu oruç oruçluğun ve Ramazan ayının ilk gününde Allah'tan istiyoruz ki bu üçüncü kısım oruç tutanlardan bizim orucumuzu karar versin inşallah. Assalamualaikum ve rahmetullah.